Erişkinlerde ortaya çıkan sarılık, safranın içinde bulunan bilirubin denen bir pigmentin, yani boya verici bir maddenin cilt altında ve gözlerde toplanmasından dolayı ortaya çıkar. Kişinin cildi sarı olur, daha koyu renk sarı, en sonda portakal rengine yakın bir sarılık da olur ve üstelik sarılık evet bulgu olarak ciltte sarılık tek bir hastalık gibi görülebilir ama birçok nedenden dolayı oluşabilir. Örneğin kan hastalığından dolayı ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda kalıtsal genetik hastalıklarda kan hücrelerinin yapısı bozuktur ve bunu vücut alır çok kısa süre içinde yok eder. Yok edince de Karaciğerde toplanır bu maddeler. Karaciğer yeterince giremez. Karaciğer yeterince alıp işleme yeteneğine sahip olamayacaktır bu durumda. Çünkü aşırı bir kan yıkımı vardır. Ve bu kan hücrelerinin, eritrositlerin içinde bulunan hemoglobinin bir parçası bilirubindir. Bu cilt altında toplanır ve sarılık olarak gözükür. Bu kan hastalığıydı. Ama bir de karaciğerin kendi hastalıklarında da olur. Örneğin hepatit B, C, hepatit A, D... Bunlar karaciğerin iltihabıdır ve karaciğer iltihaplarında hücreler çiçeceğinden dolayı mikroskopik safra yollarına bası yapar ve o safra yolları kapanır. Safra bu sefer safra kanallarına akamaz kana karışır. Kana karışınca da bu safranın içindeki bilirubin denen madde cilt altında koyu bir sarı renk oluşturur. Biz de hastalığın farkına varırız. Sadece bu değil. Krimer, biliyer, siroz denen başka bir karaciğer hastalığı da vardır hepatitler haricinde. O da sarılık yapar. Bu karaciğerin kendi hastalığından olanlardır. Bir de bunun kalıtsal olanları vardır. Doğuştan olan bazı sendromlar vardır. Ve bu bilirubin dediğimiz cildi boyayan renk maddesi iki tip ayrılır. Direkt ve indirekt olmak üzere. Ve doğuştan olan dört sendrom iki tanesi indirekt bilirubini arttırır. İki tanesi de direkt bir arttırır. Bunlara biz cilbert hastalığı diyoruz. Çok sık gözükür birincisine indirek bir artar. Aşırı yorulanlarda cilt rengi sarılaşmaya başlar ve toplumda oldukça sık görülür. Doğuştandır herhangi bir şey yapmayız. Sadece maraton koşmayın çok fazla kendinizi yormayın bir de uzun süre aç kalmayın diyoruz cilbert hastalığına. Bir de krigler najer vardır o da cilbert benzeridir. Ama bir de direkt bir yükseldiği Dobyn ve Rotor sendromları vardır. Fakat bunlar seyrek gözüküyor. Bunun haricinde karaciğerin dışında safra yolları vardır. Karaciğerin içine safra üretildiği hepsi toplanır. Tek bir safra yolundan bağırsağa akar. İşte o safra yolunu tıkayan taşlar, darlıklar, parazitler, safra yolunun tümörü veya pankreas başının tümörü, bu safra yolunun alt ucunu kapatır pankreas tümörleri, Sarılığa neden olur. Yani karaciğer öncesine bağlı sarılık olur. Karaciğer öncesi sebeplere bağlı. Karaciğer hastalıklarına bağlı sarılıklar olur. Bir de karaciğerden sonraki bölümde safra kanallarında meydana gelen hastalıklardan dolayı sarılık olur. Siklerozan kolanjit dediğimiz bir hastalık vardır. Safra yollarını daraltır, sarılık yapar. Bir de yeni bir hastalık var. Son zamanlarda daha e, sık telaffuz ettiğimiz bir hastalık. Vücutta bir otoimmün hastalık dediğimiz hastalık yapma kapasitesinde olan hücrelerimiz vardır. Bunlar e, normalde savunma hücresidir. Vücudu savunurlar ama yanlışlıkla gidip safra yolu ve pankreas hücrelerini öldürürler. Onlarda iltihap ve daralma olur. Buna otoimmün kolajit deriz ve aynı zamanda pankreas tutar veya otoimmün pankreasinde özel bir komponenti vardır. Ve bu durumda immün globilin G4 seviyesinde artış olur. Buna çok uyanık olmak gerekir ve bu hastalara biz özel bir ilaç verdiğimiz zaman hem pankreatit düzelir hem de sarılığı düzelir atlanmaması gereken bir durumdur. Ama safra yolunun darlıklarında veya bazı özel tümörlerinde ya da taşlarında biz ağızdan gireriz mideye oradan ince barsağa ince barsağın içinden toplu iğneye kadar küçük bir delikten safra kanallarına ulaşırız ve karaciğerin içine kadar ilerleyerekten Tümör varsa oraya tüpler yerleştirir. Safra açık bırakırız ki sarılık olmasın. Çünkü ileri derece sarılıkta en sonunda kan zehirlenir. Beyni bile zehirler. Özellikle bilirubin seviyesi 30'un üstüne çıkınca çok büyük bir problemdir. Yine taş varsa safra yollarında onu aşağıya çekeriz. Özellikle safra kesesinin içindeki taş aşağıya düşer. Ana safra kanalını tıkar. pankreas kanalını da tıkayabilir. Ama biz onu ağızdan girerek açabiliyoruz. Sebebi ne olursa olsun sarılık çok önemli bir hastalıktır. Fark edildiği anda... Mutlaka uzman hekimlere başvurulmalıdır.